Yine başarıya giden yollarda günlük hayatta iletişim becerisi ve organizasyon becerisinin çok çok iyi olması gerekiyor. Yani kişileri anlama ve tanıma. Şimdi bir insan ne kadar kapasiteli olursa olsun, ne kadar iyi bilirse bilsin. Eğer bildiklerini anlatamıyorsa, bildiklerini ifade edemiyorsa o takdirde onu başkaları hiçbir şey bilmiyormuş gibi görebilir. E, yeri geldiğinde risk almak, yeri geldiğinde sorumluluk almak bu konuda çok çok önemli. Yani pasif, işte etliye sütliye karışmadan kendi işini yapan, işte sabah e, 8-9, akşam 5-6 çalışıp giden insanlar belli bir rutini yakalamış olabilir. Ama varsa potansiyelleri, geliştirebilecekleri alanlar mutlaka bunu değerlendirecek ortamları ve fırsatları kollasınlar, yeri geldiğinde inisiyatif alsınlar ve bu inisiyatifi alarak kendi kapasitelerini göstersinler, iş hayatındaki başarıyı ve olumlu sistemi yukarılara taşısınlar. Başarıya giden yolda yeri geldiğinde inisiyatif alma, sorumluluk alma, kendi kapasitesini gösterme ve etkin iletişim becerisini de vurgulamak istiyorum. Bu etkin iletişim becerisini özellikle problem çözmede ve kendini anlatmada ikiye ayırabiliriz. Problem çözme sisteminde de iletişim önemli. Kendini tanıtma ve anlatmada da çok çok önemli. Örneğin bir iş toplantısındasınız, çok güzel fikirleriniz var ama orada iki kelimeyi bir araya getirip kendinizi ifade edemiyorsunuz. Ne olursanız olun, ne bilirseniz bilin, başkalarının size anlamasını beklemeden kendinizi anlatmayı bilmelisiniz. Kendinizi anlatmak için de daha fazla okumalı, daha fazla araştırmalı ve kendi iletişim becerinizi kuvvetlendirmeniz gerekiyor. O yüzden ben çalışanlara özellikle, çünkü biliyorsunuz adı üstünde çalışma, yani bu ders çalışma olmuyor iş hayatında çoğunlukla bir e, üretim aşamasında çalışma oluyor. Üretim aşamasındaki çalışmada daha çok beden gücü var. Beden gücü olduğu için dil becerisi, konuşma becerisi giderek körelebiliyor. Özellikle mavi gömleklilerde, beyaz yakalılarda e, çoğunlukla masa başı işler fazla oluyor. Masa başı işler yaparken kişi az konuştuğu için iletişim becerisi zayıflayabiliyor. Mümkünse bu türlü masa başı iş yapanlar, çoğunlukla bilgisayar karşısında yazı çizi işlemleri yapanların e, dil becerilerine, iletişim becerilerine dikkat etmeleri lazım. Bunun için çok kitap okuma çok çok önemli, sosyal faaliyetler çok çok önemli ve etkin dinleme becerisi. Bunlar olmazsa olmazlar. Aksi takdirde bir süre sonra bilgisayar karşısında bazı mekanizmalar körelecek, bazı ifade becerileri zayıflayacak, kişi kendini ifade edemez hale gelebilir. Hatta benim gördüğüm örnekler var. Eğer kişi fazlaca bilgisayar karşısında kalıyorsa, fazlaca teknik işler yapıyorsa o takdirde konuşmadığı için duyarlı bir şekilde kendini ifade etmediği için bir süre sonra konuşma yeteneğinde de körelmeler olabiliyor. Hele hele gelişim döneminde ise daha fazla görüyoruz. Bu insanların daha fazla iletişime, daha fazla konuşmaya, anlatmaya, dinlemeye ihtiyacı var. Etkin iletişim problem çözmede ve kendimize anlatmada başarıya giden yollarda yine olmazsa olmazlardan bir tanesi.